Herkese merhaba sevgili teknoloji takipçileri. Bugün yanımızda Bar var ve Teknoloji Okuyorum programımızda haftalık gündemi yorumlayacağız. Evet, bu hafta neler var? Ne var yine? Sence ne var? Ya bak benim tahminim bir zam vardır mutlaka. O zaten i̇ndirim var bu sefer. Akaryakıta indirim var. Ben buna inanmam. O zaman, o zaman en güzel haberden başlayalım. Akaryakıt'a 25 kuruş indirim geliyor arkadaşlar. Yani akaryakıt fiyatları şey 30 TL'ye varmıştı zaten. Bu çok büyük bir indirim. Tabii. Biz bunun altından kalkamayız. Evet, sen artık motosikletini sürebilirsin. Evet sürebileceğim. Hatta biz bu videoyu en son 2 hafta önce çektiğimiz zaman süremiyordum. süremiyordum. 28 liraydı. Şimdi 30'a 30 <gülüyor> düştü yani. Bu süper bir şey. Seni <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ayrıca şey, Amerikan Merkez Bankası FED faiz artırdı. 94'ten bu yana en yüksek faiz artırımlarını yaptılar. Yani dolar birdenbire depar aldı tekrar. Faiz artırımından önce 17'leri görmüyordu sanırım. Evet. Tam hatırlamıyorum. Şimdi 17-33 zorluyor. İniş çıkış sürekli orada devam ediyor. Yani bu ne demek, ne anlama geliyor? Doların değerleneceği anlamına geliyor. Bu bizim için ne anlama geliyor? Her şeyin zamlanacağı anlamına geliyor. Özellikle motorine gelen zamlar hayatımız olumsuz etkiliyor. Bundan söylemiştik zaten. Onun dışında ne var? Asgari ücrete zam söz konusu Temmuz'da. Çok Bak aldık. bir şey diyeceğim. İlk defa bir haftada iki tane güzel haberle geldin. Hadi doların artmasını kenara bıraktık. Zaten artmaya devam ediyor. Asgari ücrete zam gelecek. Ama geleceğiz söyleniyor. En üst Bu kadar söyleniyorsa en bence. <gülüyor> 40 kere söylersek olur. Enflasyona... Ee, eşit şekilde bakarsan gelmek hmm. zorunda ama evet. bu bir domino etkisi yaratıyor ne yazık ki asgari ücrete zam da yapsalar hmm. her şeyin fiyatı artıyor yani marketteki fiyatlar daha da kemikleşiyor çok tabii bir şey değişmiyor hmm. aslında Ya yani elektriğe de zam geliyor ben yüzde86 gelecek sanıyordum en 130 %30 geliyordu da anlaşmışlar bir de %50 istemişler Yine, dağıtım yani. firmaları %30'da karar kılmışlar, pazarlık yapmışlar evet. sağ olsunlar. En azından iyi haberler de var sanki. Ama elektrik zamı güzel ya beklediğimden, ben yine senin dediğin gibi daha fazla bekliyordum yani. Elektrik zamı sanırım hani en çok madencilikle uğraşanları kötü etkiliyor. Çünkü Hı -hı. o tarafta çok yüksek miktarda bir fatura geliyor değil mi? Sen uğraşıyorsun sanırım Yani şeyden. zamanında uğraşmıştım o yüzden... En yüksek faturan ne geldi? 600 küsür gelmişti ama evet. elektrik ucuzdu o zaman <gülüyor> yani 600 ucuz, ucuz diyorduk. O zaman çok yüksek hani elektriğin ucuz olduğu dönemlerde Fırını yaktığında elektrik faturası yüksek gelir tamam mı? Bayağı Hı -hı. elektrik yakar yani ben ayda iki kere falan fırını açarım. Maksimum böyle 150 falan gelirdi. Şu an hiçbir şey açmayalım evde bile olmayalım doğru düzgün. 150'yi görüyoruz yani o evet. banko. Durduğu yerde yakıyor yapacak bir şey yok. Evet, ama asgari ücrete zaman haberi dedik. Yüzde kaç gelecek henüz belli değil ama Esen Öyle bir şey olduğu takdirde 4-250, yani 5 üzeri olur mutlaka. 5 kurtarmaz. Kurtarmaz. Gerçi 10 da kurtarmaz. İstanbul'da yaşıyorsan gerek kirar diyorsan gerçekten 10 aşağısı bir şey alman zaten o sadece hayatını idame ettirmek o hı hı. kadar olur yani. Disney Plus geçen videomuzda da Osman abiyle bunu konuştuk. Çok heyecan verici görünüyor. Ben artık Netflix evet. kullanmak istemiyorum bile. Disney Plus kullanmak istiyorum. Habermeyi içeriyorum adırdan tut. Marvel yapımları, Disney yapımları, ki ben Disney filmlerini çok severim. Prenses filmlerini çok severim. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi orada. yani bilmiyorum. şey artık, güzel değil mi ya? Twitter'da atışıyorlar ya. Birisi Disney Plus yayınlandığı için şey yazmış, satın alamam. Satın alamıyorum bir ben kaldım herhalde. Ha, evet. Netflix'te yok ben de aldım. Ben de aldım. Ha, yani Zaten bu korona geldiğinden beri artık sinema devri bir tik kapanmaya başladı. Artık herkes evde yayına akışlarından izliyor, ne istiyorsa. Yani ben sinemanın da artık yavaş yavaş şey olduğunu düşünüyorum. Bitti, bitti değil mi sanki? Evet, korona ile birlikte hakikaten tüm dünya düzeni değişti. Ya. Aslında korona ile değil. Neden sonra sinema bitti biliyor musun? Hı -hı. Mısır olayı vardı ya. Mısır olayını biliyorsundur. 3 3 yıl falan oldu. Mısır olayı ne ya? Böyle gizemli bir olay gibi. Yok. Havayi <gülüyor> <Böyle gülüyor> temadır bölümü gibi böyle. Evet. Mısır olayı. Mısır olayı. <gülüyor> Mısır fiyatlarının pahalılığından dolayı Aa, bu yapım şirketleri, öyle. yapım şirketleri arasında yine şey oldu e, bilinen kişilerin Şahin Gök Bakan'ın Cem Yılmaz'ın falan filmleri vizyona sokulmadı. Cem Yılmaz ondan sonra e, kara komik filmler için gitti Netflix'e anlaşmaya vardı. Normalde sinemada çıkacak filmlerde onlar. Aa, öyle mi? O olaylardan sonra zaten. Üç yıl önce falan mı oldu bunlar? Galiba 3 yıl olmuştur. Hı -hı. Ondan sonra bence yani sinemaya olan şey de azaldı Zaten yani bizim ülkemizde. Zaten geleli iki buçuk yıl oldu yani. Evet, hani evet. hakikaten her şeyin düzeni çok fazla değişti. Yani tüm yaşam anlayışımız değişti, fiyatlandırmalar değişti. Birdenbire her şey değişti gerçekten. Böyle hmm. simülasyonda gibiyiz üç yıldır. Birkaç evet. gündür eşide bazı başlıklar gündemde. İşte özel okulların dolup taştığı kriz ülkesi Türkiye şeklinde. İşte hmm. sokakta BMW'den geçilemeyen kriz ülkesi. Bu ne düşünüyorsun? Bu bildiğin bence dayı cümlesi gibi değil mi? Yani, yani çıkar hmm. telefonu göster, madem cebinde para yok, neden o zaman gidiyorsun, iPhone 13 kullanıyorsun? Adam borçlanıyor, harçlanıyor ya da şöyle düşün, bir çocuğunu okula yazdırmak istiyor. Eğitim sistemini beğenmediği için özel okullara bakmakta bir hakkı var bence. Bu bir lüks değil bence bir özel bir okul, okul olmak. Sosyal kitle çevre hmm. olsun istiyor çocuk. Evet. Kendi yemesinden, içmesinden kesiyor. Evet. özel okula Ve özel okulların fiyatları da belli yani bu. Onun maddi durumunu çok iyi yapmaz, çok zengin yapmaz. Ama durum o kadar kötü ki gerçekten. Yani mesela en ucuzundan bir özel okul aylık 3000 TL hmm. mal oluyordur. Yani şimdi askeri zaten 4000, e bir de kira ediyorsun. E faturalar da çok yüksek. Yani bunu hakikaten hala çok seyrede karşılayabilen insan olması da kafa karıştırıcı. Yani bazı insanlar gerçekten çok zor durumda. Böyle hmm. denge yok yani anlıyor musun? Evet, hani... makas gitgide açıldı. Evet, kesinlikle makas aşırı açık yani çok saçmalı. Bu neden açıldı sence? BMW'yi zamanında alan almış diyelim. Bir de bunu e, krediyle alıp mesela bir lüks arabayı krediyle alıp daha çok kar etme amacıyla alsa evet, da evet adamın gerçekten heh, oldu? Adamın gerçekten durumu kötü mesela. Belki de işte tek maaşla geçinen ya da kirası yüksek olan bir aile olabilir. Zor durumda. Ama diyor ki ben bu BMW'yi işte bundan 3 yıl önce pandemi zamanı 90-100 bin liraya BMW bulmuş mesela. Diyor ki kredi çekeyim alayım. Hani ileride fiyatı yükseldi. Şimdi baktığımız zaman o zaman 100.000 TL satılan araç şu anda 600.000 TL. Hani bu adamın durumunu çok iyi yapmaz aslında. Adam bunu yıllar önce 100.000 liraya aldı. Hmm. Ama şimdi Parasını yolda görse. Paranı korumuş görsen. oluyor. Hı. Yani o 100.000 lira ne kadar yapacaktı? 150 yapacaktı belki durum evet. yerde. Yani yatırımına göre değişir. Paranı korumuş oluyorsun. Zaten son birkaç yıldır kimse para kazanamıyor farkındaysan. Dolara giren de kazanamıyor. Kriptoya giren de kazanamıyor. Kriptoda da durum çok kötü. Altına giren de kazanamıyor. Çünkü kimse kazandırmadıkları bir dönem Evet, evet. Enflasyondan koruyorlar. Koruyabiliyorsun. O yapabilirsen hmm. o da. Yani kripto tarafında da sıkıntı büyük. Hmm. Bitcoin şu an 20 bin civarında. Yani o 20 bin altına düştüğünde insanların eli ayağı titriyor gerçekten. Çünkü hmm. ciddi anlamda para kaybeden insanlar var. Yani bir kimsenin kazanamadığı bir dönemdeyiz gerçekten. Çok sıkıntılı bir çizgi. Yani destek vardı. 18 binin mi ne altına düştüğü zaman hani artık daha da ipi kopacak. Hmm. 10 binlere kadar Psikolojik düşecek. Psikolojik direnç seviyeleri var. Evet, o evet. seviyeleri kırarsa ucu açık yani. Yani risk almamak lazım, hmm, sakin kalmak lazım. Sanırım en mantıklısı her şeyden biraz olsun çünkü ne olacağı hiç belli değil. Karışık kuru gibi, biraz kripto hayat, öyle. biraz sonra <gülüyor> <rahat>. <gülüyor> <Kuruyormuş> gibi yapmak <gülüyor> gerekiyor dediğin gibi. Evet bu haftada yine pek iç açıcı olmayan haberlerde ama iki tane güzel haberimiz var. 25 kuruş gindi. Havalar düzeldi. Evet artık tişörtle dolaşabiliyorum. Mükemmel bir şey. Sivit'ten kurtuldum. Şort giyebiliyoruz. Ben bu ben çok Sıcağı iyi. da sevmiyorum. Ben beyaz tenliyim yanıyorum ama. Ben sıcak yazın da yazcıyım, kışın da yazcıyım. Ben yazı çok seviyorum yani. Tellemeye razıyım ben ya vallahi. Terlemeyi değil de ya, ya, güneşe yanmaktan nefret Yanayım. Yüzümde mesela ben de beyaz tenliyim. Yüzümde ben çıkıyor mesela çıksın. Ama sıcak daha güzel. Ben öyle düşünüyorum yani. Yazın enerjisini seviyorum. Ben. Evet. Sanki hep bir şey oluyor. Mesela yazın evde duramıyorum ama. Sanki dışarıda bir parti var ben kaçırıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Kışın gece 2'deki bir ortama gitmem. Üşenirim, soğuk derim. Hmm. Ama yazın gece 4'te bile sanki akşam altıymış evet, gibi davranıyorum. Çok gürültü oluyor bu yüzden. Onu da kısıtlamaya getirildi falan. <gülüyor> yani bu haftadan bir tek iç açıcı, bir tık böyle hoş olmayan. Evet. Ama gelişme evet, evet. var. Önceki haftalara göre iyi haberimizin sayısı arttı. Yaklaşık bir iki sene, <gülüyor> iki seneye güzel haber. Hep iyi haberlerle geliriz. Evet. Gibi. Hani bu oranlamaya baktığımız zaman önümüzdeki haftalarda daha iyi haberlerle karşımıza çıkmayı umut ediyoruz. Umarız. Bizi daha güzel günler bekliyordur. Önümüzdeki haftalarda gündem videolarımızla karşımıza çıkmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın devam edin. Bay bay.